nasıl? Şu anda bir e, kardeşimizle beraber yollardayız. Büyük bir sıkıntı var. Gerçekten eee Kaptan Bey, buyurun yollardaki sıkıntılar nelerdir? Müşterilerle ilgili sıkıntılar neler? Aranızdaki çürük elmalarla ilgili sıkıntılar neler? Bahsederseniz Bunlar, memnun olurum. Önlem bunlara... lazım. Bir vatandaş olarak, biz taksiciler olarak ayık olmamız lazım. Taksimetre açılmadan hiçbir müşterinin arabaya binmesini kesinlikle uygun görmüyorum. Taksimetre açılacak. Evet doğru. Taksimetre... Taksimetre açılacak. Yok 50 euro, yok 100 euro. Bunlar yazık günahdır ya. Karşının arabaları bunu yapıyor. Evet karşıda gerçekten Taksim Mecidiyeköy arası yabancılara fırsatçılar taksiciliğin krallığı... Yani taksiciliğin yüz karası bu insanlar Hem insanımız hem ülkemizi rezil ediyorlar hem ciddi bir Turist eksikliği oluyor ya evet. Turist niye gelmiyor? Turist. Gelmez tabii. Sen adamdan 100, 100 euro alırsan 50 euro alırsan Adam İstanbul'a bir daha gelmez Aynen aynen doğru diyor O yüzden e, Yolcunun Turistin hakları Olduğu gibi Taksicinin de hakları var Ama suyunu çıkarmamak lazım Adil olmak lazım. Biz az önce belli konularda anlaştık. Ee, biraz stresle binsek de mesela ne güzel gülüm balım çok güzel gidiyoruz. Anlaşıyoruz. Bakın yolların keyfini çıkarıyoruz. Sevgili dostum çok teşekkür ederim. Ben, ben bir psikolog ederim. televizyoncu olarak çok mutlu memnun oldum. Sizden hep var olun. Sizin, sizde var olun. Siz de var olun. Siz olduğunuz sürece bizim aklımız herkes olur. Gerçekten onlar bizim yollardaki... Ki bu sene de